önlenebilir mi? Yoksa ameliyat olması gerekiyor kişinin şimdi hocam? Şimdi oluşmuş bir fıtığı ilaç düzeltmez. İlaçta tedavisi yoktur. Ee, ancak çeşitli önerilerde bulunabiliriz. Hastanın mesela ameliyat olmaya zamanı yoktur. O ara yap yaptıramayacaktır. O zaman ağır kaldırmamasını e, özellikle e, mesela Kışın grip olup da çok öksürmemesini kuafalı hastalar için e, ona genellikle grip aşılarını yaptırmalarını falan öneriyoruz. Evet. E, o prostat ilaçlarını mesela erkekler için düzenli kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bunlar ağrıyı da azaltır, fıtığın ilerleme e, periyodunu da biraz uzatır. E, ameliyat peki hocam, ameliyat hangi durumlarda geçerli oluyor? Fıtık tanısı konduktan sonra o hasta %100 ameliyat adayıdır. Evet. Yani e, ameliyata engel bir durumu, çok büyük bir kalp, akciğer hastalığı açısından öyle çok bir handikapı yoksa e, hasta ameliyat adayıdır. Her fıtık teşhisi konulan hasta ameliyat edilmelidir. E, biz hastanemizde başarıyla e, bu ameliyatları e, bütün genel cerrahi arkadaşlar gerçekleştirmekte. Fıtık ameliyatları bizim asistanlığımızda en sık olarak yaptığımız ameliyatlardır. Hastalar çekinmesin, fıtık cerrahisini her genel cerrah çok iyi, çok başarılı bir şekilde yapar. O nedenle hekime gitmekten korkmasınlar, yani acaba bir şey olur mu diye çekinmesinler. Belli oranda tabii siz belki soracaksınızdır, ne kadar iyi tamir yapılırsa yapılsın, ne kadar iyi bir onarım yapılırsa yapılsın, belli oranda tekrarlama yüzdeleri vardır. O da çok fazla değildir. Yani %10 tekrarlama olacak diye %90'lık başarıyı gölgelememek gerekir.